Sevgili öğrenciler, merhabalar dostlarım. Şimdi kenar ortaydan tekrar testimizi çözeceğiz arkadaşlar. Lütfen çok iyi dinleyin, çok güzel sorular hazırladım. Kimisi zor, kimisi kolay ama hepsi sınavda çıkma potansiyeline sahip sorulardır. Şimdi birinci sorumuz dengede kalma sorusudur kardeşlerim ve benim bu sene çok şüphelendiğim bir soru tarzıdır. Haberiniz olsun, öncelikle onu bir söyleyeyim Şimdi nedir hocam? Bu zaten şurada da anlatmış. Bak diyor ki bir cismi dengeye astığında yani astığında eğer diyor dengede kalırsa diyor bu cisim bil ki diyor şu astığın noktadan yere o, dik indirdiğin şu çizgi. Hemen indirelim bu çizgiyi yere dik. Kesinlikle ama kesinlikle üçgenin ağırlık merkezinden geçecek diyor. Şimdi dengede kalmanın şartı buymuş. Burada da bunu anlatıyor arkadaşlar. Bir cismi. Bir şeyle iple astın, çiviyle astın önemli değil. Dengede kaldı mı diyor. Kesinlikle o astığın nokta ile yer arasındaki dik doğru ağırlık merkezinden geçecek diyor. Şimdi madem ki ağırlık merkeziymiş bu doğru o zaman şu A'dan buraya kadar indirdiğim benim üçgenimin kenar ortayı. Yani bu kenarı ikiye bölecek. Şimdi sorunun devamında da diyor ki arkadaşlarım şurayı biraz daha şöyle güzelce ayarlayayım bir saniye evet şöyle Heh. devamında da diyor ki B'den aşağıya indirdiğin diklik 2 santim C'den aşağıya indirdiğin diklik 6 santimdir diyor ve bakın şu aşağıda bir dik yamuk oluştu dostlarım. Ve biz biliyoruz ki dik yamuğun şu adam orta tabanı çünkü bu tarafı 2'ye bölmüş, mecbur bu tarafı da 2'ye bölecek ve orta tabanı nasıl buluyorduk dostlarım? Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı olacak. Yani 6 ile 2'yi topladım 8, yarısı olacak 4. Soruda da diyor ki A'nın diyor zemine uzaklığı 13 birimdir. O halde 4'ü bu taraftaysa 9'u da şuraya kalacak. Burası toplam 9 geldi kardeşim. Hatta biz bu 9'u biliyoruz ki 3'e 6 diye böleceğiz dostlar. 1'e 2 oranından. Ağırlık merkezinin olduğu her soruda 1'e 2 oranını kullanacağız dostlarım. Peki hala öğretmenim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de dostlarım dik yamuk gördüğümüz her soruda biliyoruz ki biz bir dik dörtgen oluşturacağız. Hemen şuradaki c'den yani dik açıdan Kenar ortaya doğru bir diklik indiriyorum ve bakın burada bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. 6 ise burası da 6 olacak. Şuraya 2, buraya da 1 kaldı dostum. Bana da ac'yi soruyor. Bakınız diklikten diklik indi. Hemen öklit çakıyorum. İkinci öklit. X'in öklitini yapıyorum. X kare eşittir. Kendine yakın olan parça 7 çarpı hipotenüsün tamamı yani 9'u. Buradan x eşittir. Kök içinde 9 çarpı 7'dir. 9 dışarıya 3 diye çıkar ama 7 içeride kalır. Cevap edir neden gelir? Dostum sen birinci öklü de, de kullanabilirdin. Yani buraya haş deyip haş kare eşittir. <gülüyor> 7 çarpı 2'den haş kareyi 14 bulup sonra da şurada bir pisagorda çakabilirdin. Keyif senin hangisini istiyorsan. Geldik 2 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor dostlarım. Önce bir mavi kalemimizi şöyle alalım. Şimdi döndürme sorusu dostlar. Bakın A köşesi etrafında bu dik üçgeni döndürmüş. Bir kere A köşesi dönse de dönmese de 90 derece dostum. Sonra bu AB kenarı döndü. AG'ye gelmiş. Yani B noktası G'nin üstüne gelmiş. Ve G ağırlık merkeziymiş. BC'yi 12 vermiş. Şimdi G ağırlık merkezi. Dik açımız var. Muhteşem üçlü yapalım. 12'yi 6 6 diye 2'ye bölsün. Burası 2, burası 4, burası da 4 geldi. Diyor ki ACGC üstüne diktir. O halde buraya da bir 90 çakalım. Bakınız diklikten diklik indi dostlarım. Bana GK'yı soruyor, X'i. Ben şunu da biliyorum. BC denilen hipotenüs döndü GC üssü oldu, değil mi? Buranın tamamı da 12. Hatta şuraya da 12 X yazalım. İşte şu döndürülmüş dik üçgende hemen bir öklit çakacağım dostum. Dördün öklitini yapacağım kardeşim dördün. Diyeceğim ki dördün karesi 16 eşittir yakın olan parça x çarpı hipotenüsün tamamı o da 12 idi dostum. Demek ki 16 bölü 12 imiş x sadeleştirdim 4 bölü 3 cevabım Bursa'dan geldi. Geçtim üç numaralı soruya. Bir katlama sorusu dostlarım. Şimdi katlamış şu ikinci şekilde çalışalım ve B köşesi ağırlık merkezinin üstüne gelmiş. Şimdi katlama sorularında bir kat çizgisi açı ortaydı. Bizim şu CD dediğimiz şey boyunca katladığı için bu kat çizgisi katlanmadan önceki kenar katlandıktan sonraki kenara eşitti. Şimdi G ağırlık merkezi ise ne dedik? 1'e 2 oranı kesin kullanılacak. Hemen şuraya K, şuraya da 2K yazalım. Ve burası da 2K oldu dostlarım. Ve şurası da E noktası dediğim yer. Bu kenarın tam orta noktası oldu dostlar. Şimdi gelin şu açıortayı ortayı da konuşalım. Hani açıortayın ortayın şöyle bir özelliği vardı. açıortayı ortayı çizeyim. Şurayı 3K bulduk, burayı 2K. Neydi kural? Kollarımın oranı Ayaklarımın oranıyla aynı olacak. 3'e 2 ya. Ayaklar da 3'e 2 olacak. Yani şurası 3M, burası 2M olacak. Bu E noktası orta noktaydı. Çünkü şu adam G'den geçiyor ağırlık merkezinden. Yani kenar ortağıydmış bu adam. O zaman burası da 5M oldu. Bana AD bölü DB'yi soruyor. 8 bölü 2'den cevap Denizli'den patladı gitti. Geldik dördüncü soruya. Birim kareli bir zemin var arkadaşlarım. ÖSYM sever böyle birim kareli zeminde sorular sormayı. Ben burada ağırlık merkezini bulmayı sormuşum ama arkadaşlarım. İlla ağırlık merkezi sormayabilir. Bir uzunluk, bir üçgenin alanı, ne bileyim bir dörtgenle ilgili bir kenar bir şey sorabilir. Herhangi bir şey sorduğunda Dostlar bunu ben şimdi size iki yolla çözeceğim. Şimdi normalde bu soruyu birinci yoluyla yani şimdiki yapacağım ilk yöntemle bakın diyor ki ABC üçgeni var diyor bu üçgenin benden ağırlık merkezini istiyor kardeşlerim hangi noktadır diye soruyor şimdi bu yolla çok basit bir şekilde çözülüyor zaten bu soru çünkü Kenarların tam orta noktalarını böyle direkt bulabiliyorum arkadaşlarım. Baktığımda göz kararı bile hani şurası da 4 burası da 4 birim diye pat diye seçebiliyorum. Ve kenar ortay tam bu orta noktaya geleceği için bir kere zaten ağırlık merkezi kenar ortayın üstünde olacak. Yani şu N ve P noktaları direkt ağırlık merkezi olma ihtimali yok iptal. Ağırlık merkezi şunlardan hangisi hocam? Tabii ki K noktası. Peki neden öğretmenim? Çünkü K noktasının tabana olan uzaklığı 1K, açıya olan uzaklığı 2 katı. 1'e 2 bak 2'ye 4 birim verilmiş dostlarım. O yüzden K kesin ağırlık merkezidir diye paketledim gittim. Peki tamam öğretmenim şimdi biz bu soruda ağırlık merkezini çizerek çok kolay bulduk da Peki ya soruda biz bunları böyle orta noktaları pat diye güzel bir şekilde göremezsek? İşte burayı daha iyi dinleyin arkadaşlarım. Bakın ne yapacağınızı öğreteceğim size. Dostlar bu birim kareli soruların hepsini analitik geometride de çözebilirsiniz. Yani şu nok köşelerden burada bak bir sürü köşe var. Kare köşesi var. Onlarca yüzlerce köşe var burada. Herhangi bir tanesini aha ben şunu seçtim. Orjin yapacaksınız dostlarım. Bakın şurayı orjin yaptım. İşte x ekseni ve y ekseni de çizdim kardeşlerim. İşte madem ki orjin burası orjin a noktasının koordinatları bak orjinin 2 birim solunda eksi 2 iki, iki birim yukarısında 2. C'nin koordinatları 4'e 6 4'e 6 B'nin koordinatları 4'e 2. Peki hocam biz şimdi üçgenin üç köşesinin koordinatlarını biliyoruz. Ağırlık merkezini nasıl buluyorduk lan? Ağırlık merkezi neydi dostlarım? Üç köşeyi topla, üçe böl. Hadi toplayalım. Dört, iki gitti, iki. Dört geldi, altı. Üçe böldüm, iki. Altı, iki daha sekiz. 2 gitti, altı kaldı. Üçe böldüm, iki. Bak G noktasının koordinatları 2'ye 2'ymiş. 2'ye 2. Kesiştir bunları. K noktası olduğunu bağıra bağıra söyle artık kardeşim. Birim kareli soruların hepsini analitik geometriyle çözebilirsiniz. Tabii ki siz öncelikle üçgeni çizip sorusunda hangi soru olursa olsun önce çizerek bulabiliyor musunuz? Ona bakın. Olmadığı yerde analitik geometriyi devreye sokun kardeşlerim. Diyelim geçelim bu soruyu soruyla. Geldik 5 numaralı sorumuza. Evet bir kesme döndürme sorusu arkadaşlarım. Bir ikiz kenar üçgeni AH yani yüksekliği boyunca kesmiş. Biz biliyoruz ki bu yükseklik kenar ortaydır. Sonra şu gri üçgeni de devirmiş sola yatırmış dostlarım. Tabii ki bu gri üçgenin dik kenarı şuraya geldi. Şurası 90 dereceymiş. Bakın BH'a da bu simgeyi koymuşum. Buna da bu simgeyi koyalım. Hatta bunlara KK diyelim biz. Sonra demiş ki soru AH BC'ye eşit. O zaman AH'a da 2K yazalım. Onu burada da gösteriyorum. Bak AH 2 ise buraya da K dedim. Döndürüldüğünde bu AH A, A üssü H oldu. O zaman bu da 2K olacak K. Bak şunu fark et kardeşim. A üssü C burayı 2'ye böldü. Yani kenar ortaı. AB burayı 2'ye böldü. Yani kenar ortay. İki kenar ortayın kesiştiği şu noktaysa Ağırlık merkezi olacak. Demek ki K noktası benim ağırlık merkezim. Burayı kök 5 vermişse... Burası kesin 2 kök 5. 1'e 2 oranından dolayı. Yani bizim bu kahverengi mi gri mi artık neyse... Bu dik üçgenimizin hipotenüsü 3 üç kök 5 oldu. Emrah hocamın hatrı için ezberlemiştim ben. Biri diğerinin 2 katı olduğunda hipotenüs ne oluyordu? Küçüğünün kök 5 katı. Demek ki burası K kök 5'tir dedim. Kök 5'leri sildim. 3 eşittir K çıktı... K3 ise burası 6. Burası 6. Hipotenüsü mü soruyor bana? 6 kök 2'yi paketledim. Cevap Denizli'den geldi. Hadi 6. sorudayız. Bir döndürme sorusu dostlarım. Önce şurayı bir çizelim. Bakın bu üçgen dönmüş. Aha biraz daha sarıya benzer bir üçgen olmuş. Bir kere A açısı değişmez. 90 derecemizi yazalım. Bu bir. Diyor ki B köşesi dönünce B üstüne geldi. B üstü de bu kenarın tam ortası. E muhteşem üçlü var burası da eşit. E hocam dönmeden önceki de eşit. Çünkü dönmeden önceki döndükten sonraki kenara eşit. Bak burada ne çıktı eşkenar üçgen. Paketleyelim o zaman 60'larımızı. Şurası 30 olur hocam burası 60 olur hocam. Bu AC kenarı döndü AC üssü oldu öğretmenim. Şurası 30 derece öğretmenim bildiklerimizi yazdık. BC'ye 12 vermiş 6 6 6 6'yı yapıştırdım. 30'un karşısı 6 ise şu 60'ın karşısı 6 köküçtür. Burası. E o zaman bu da 6 köküç hocam. Bak aradaki açı 60 derece kardeşim. Bu üçgen eş kenar üçgen oldu. İkiz kenar tepesi 60. Ayakları da atacak dedim. O zaman buna da aynı simgeyi koyup 6 paket paketledim. Cevap Ceyhan'dan geldi. Hadi geçtik. 7 numaraya. Ali diyor A noktasındaki evinden çıkıp önce markete sonra D noktasındaki fırına uğramıştır geç burayı. Fırın okul ile marketin tam ortasındaymış bunu hemen gösterelim. Bak burası dik açıymış dik açıdan indirdim aşağıya doğru kenar mı bu da muhteşem üçlü yaptı eşit geldi. Diyor ki fırının AB yoluna uzaklığı dostlar uzaklık demek geometride dik uzaklık demek. Sana en kısa uzaklığı, sadece uzaklığı ya da dik uzaklığı dese sen hep dik uzaklık yani diklik indireceksin. Ve bu 60'mış kardeşim. AC yoluna dik uzaklığı ise 45'mış kardeşim. Bak burada ne çıktı bir dikdörtgen 90-90-90 o zaman mecbur bu da 90. Yani burası da 60 yani burası da 45. Gel şurada bir pisagor çakıp hipotenüsümüzü bulalım. Şimdi dik üçgenimiz 45 60 bir şey üçgeni böl 15'e 3 böl 15'e 4 demek ki 3 4 5miş ama 15 katı yani 75miş kardeşim hipotenüsümüz yani şurası 75 o zaman muhteşem üçlüden bunlar da 75 75 topladım denizliği paketledim evet 8 numaradayız yine bir dengede kalma sorusu bakın burada yazmış onu dengede kalıyor demiş o zaman ben artık şunu biliyorum bu ipi Yere doğru dik indirirsem kesinlikle ama kesinlikle bu üçgenin ağırlık merkezinden geçecek. Aga başka yolu yok. Şimdi bu üçgen 60-90-30 üçgeni 90'ın karşısına 18 vermiş 30'un karşısı 9 60'ın karşısı ise şuranın tamamı 9 köküç olacak bunu bir söyleyelim. Bana da KC'yi soruyor kardeşim. Hadi başka neler yapalım? Bir kere şu muhteşem üçlümüzü çizelim. G ağırlık merkezi varsa. Burası dokuzdur. Şurası da dokuzdur. Muhteşem üçlüden bu çizdiğim kenar ortay da dokuzdur. Hatta üçe altı diye de burayı böler. Şimdi burası dokuz, burası dokuz, burası da dokuz. E eşkenar üçgen bu da altmış. Burası otuz. Bu da altmış. Bu zemine paralel dik olacak. Burası otuz. Tersi de otuz. Aha burası geldi 120 kardeşim bak ne çıktı ikiz kenar üçgen çıktı 120 30 30 neydi özelliği 30'un karşısındakinin köküç katı 120'nin karşısına eşit demek ki x eşittir 2 köküçmüş cevap Ceyhan'dan geldi. Evet 9 numaradayız. İki tane üçgen, ikisinin de ağırlık merkezleri çizilmiş, ikisi de ikizkenar üçgenmiş ve BC'yi 18 vermiş. 9 9. Önce muhteşem üçlüğü yapalım. Dik açıdan indirdiğim için bu kenar ortayı bu da 9 olacak ve 3'e 6 diye burayı bölecek. Bak buradan nasıl bir sonuç çıkarttım ben. Bu dik üçgenin ağırlık merkezinin hipotenüsü olan uzaklığı 3 birim. Onu burada da gösteriyorum kardeşim. Şurası 3 birimmiş. Peki G1 ile G2'nin arasını 2 vermiş. Bak bu bana ne söylüyor? G1'in yani şu büyük ikiz kenar üçgenin ağırlık merkezinin tabana uzaklığı 5'miş. Onu burada da gösterelim. Aha burası da 5. Bak ne çıktı bu? G1 ile G2 üssünün arasındaki mesafe. Ceyhan çıktı. Paketledim gitti. Geldim 10. soruya. Bir kes yapıştır sorusu kardeşlerim. Bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgenmiş. O zaman şuralara 60'larımızı yazalım. 30'larımızı döşeyelim. Yükseklik inmiş. Kenarı ikiye bölecek diyelim. Onları burada da gösterelim. Şurası 60. Bu da bunun 60'ı. Şuralar 30. 30 diyelim. Ediklik var hocam. Ağırlık merkezi demiş bunlar için. Hadi gelin muhteşem üçlümüzü bir yapalım. Şuraya K. Buraya 2K dersem. Artık hipotenüs 3K. Burası da 3K. Aynı şeyi bu dik açıdan da yapıyorum. Çizdim bunu. Burası şimdi hipotenüs 3K, 3K. Bu da 3K olacak. Demek ki K'ya 2K'da bu geldi. E burada 60 eşkenar oldu. Bu da 60. E bu da 60, bu da 60. Yani şurası toplam 120 oldu mu kardeşim? Bak 120, 30, 30 üçgeni çıktı yine karşına. Burası geldi K 3. Ve sana K köküçü... 4 diye vermiş demek ki k eşittir 4 bölü köküç olacak arkadaşlar k 4 bölü köküç Peki benim şuradaki hipotenüsüm yani şu kenar toplam 6k E bu dik üçgenimin hipotenüsü aynı zamanda buradaki dik üçgenimin de hipotenüsü 6k Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 6k bana çevresini soruyor yani 18k'yı soruyor E 4 bölü ile çarpalım 18 o zaman çünkü k'yı 4 bölü köküç bulduk Köküçe bölersem 18'i e 6 köküç yapar, bir de 4'le çarpacağım denizli yapar. Cevap denizliden geldi. Geldik bizde 11 numaralı mükemmel ötesi güzel bir soruya. Bakın diyor ki BC uzunluğu 6 köküçmüş şuranın tamamı bir dik üçgen var ve diyor ki kapağı açılıyor bunun 120 derece açılıyormuş bu kapak. 6 köküçü açtım şuraya getirdim arkadaşlarım. Burada 6 köküç. Şurası da 6 köküç tabii ki. Şimdi G ağırlık merkeziymiş. O zaman bu ağırlık merkezinden inen kenar ortayı şuradan bir çizelim. Ve bu kenarı 3 kök 3 3 bölsün. Ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 oranını yazalım. Şimdi bunun da ağırlık merkezi şurada bir yerdeymiş. Şimdi tam bu kenarın üstündeymiş gibi gözüküyor ama bu taraftan baktığınızda tam şuralarda olacak değil mi mecbur? Tam kenarda olmaz. Çünkü buradaki de tam ortalarda bir yerde. O zaman... Buradan da kenar ortayımı çizdim hocam. Bu da burayı 3 kök 3 3 olacak şekilde böldü ve şurayı bulabiliyorum artık ben dostlarım. Bakın 120 30 30 üçgeni 3 kök 3 köküç katından 9. Bana da diyor ki g noktası buradan buraya gelene kadar ne kadar yer değiştirmiştir diye soruyor. X'i soruyor. Yine 2k'ya k'yı yazdım ve dedim ki bu doğru bu doğruya kesim paraleldir. Çünkü bu tarafı da 2'ye 1, bu tarafı da 2'ye 1 böldü. O zaman bir temel orantı teoremi yapalım. 2 bölü 3 eşittir. X bölü 9'a dostlarım. X buradan 6 geldi. Cevabı paketledik. Geldik 12 numaralı soruya. 8 vermiş, 4 kök 5 vermiş bir katlama sorusu. Önce katlanmış şekli geriye açalım arkadaşlarım. Şöyle geriye doğru açtık. Şimdi dedik ki bu buna eşit kat çizgisi kesin açı ortay o zaman yükseklik o zaman kenar ortay bak burası dik açıymış a 90 dereceymiş senin muhteşem üstünü göstermiş bu gördün mü burası 4 kök 5 ise artık biliyorum ki bu da 4 kök 5 bu da 4 kök 5 yani toplam burası 8 kök 5. E burası 8 ise burası kesin 16. Çünkü Emrah hocamın hatrı için ezberlemiştim. Ne zaman kök 5 katı oluyordu? Biri diğerinin 2 katıyken küçüğünün kök 5 katı oluyordu. O yüzden burası 16. Peki burası 16 ise şu amcaya 16 x kaldı lan. O zaman şu dik üçgendeki hipotenüs de 16 x oldu dostum ve bak şurada senin aşık olduğun bir dik üçgen çıktı. 8 sana kopyayı versin. Ya 8 15 17. Ya da 6-8-10 olacak kardeşim bu. Hadi 6-8-10'u deneyelim. X-6 ise burası 10 oluyor mu? Oluyor. Demek ki X-6'ymış. Hiç diğerine bakmaya gerek bile kalmadı. Geldik 13 numaraya bir çizim sorusu. Diyor ki ağırlık merkezi G olan bir üçgen çiziniz. Önce şöyle bir üçgen çizelim. Şimdi ben bu soruyu daha önce de çözdüm tabii ki öğrencilerim arkadaşlarım. O yüzden biliyorum bilerek bu tarafı biraz uzun çizdim. Şimdi ağırlık merkezi şurada. Diyor ki G ağırlık merkezinden... BC kenarına bir dikme indirin diyor ve bu dikmenin ayağı D olsun. GD de 4 olsun diyor. Ee, GD 4 BD'yi 6, burayı da 12 vermiş dostum. Buna göre AG uzunluğu yani şu uzunluğu da bizden istiyor. Bakın neler yapacağım. Hemen bu kenar ortayı şöyle devam ettirdiğimde burayı 2'ye bölmek zorunda. Toplam 18 ya arkadaşlarım. 9 burası. O zaman buraya 3 kaldı hocam. Bak 3, 4, 5 çıktı. Hemen ağırlık merkezi 1'e 2 oranından burası da 10 geldi. Dünyanın en basit sorusuymuş meğersem kardeşim. Evet geldik kaplumbağalı sorularımıza. Nije kaplumbağalara bakalım şimdi ne diyormuş bu? Diyor ki 3 tane kaplumbağa var. Bunların hızları aynı. Ve aynı anda D noktasına geliyorlar. Yani sana diyor ki bunların D'ye olan uzaklıkları eşit diyor. Al sana muhteşem üçlü çıktı. Sonra da diyor ki kardeşim bu A noktasından hareket eden karınca kaplumbağa neyse. İki saat sonra bir K noktasına geliyor. K'dan da bir saat sonra D noktasına geliyor. Yani sana çaktırmadan neyi söylüyor? Burada ikiye bir oranı var diyor. Demek ki K noktası ağırlık merkezi diyor sana. Ve demiş ki KD iki buçuk. E o zaman hocam burası beş. Toplam yedi buçuksa bu da yedi buçuk. Bu da yedi buçuk öğretmenim. Ve bana da diyor ki BK kaçtır? Ve BK dikmiş AD'ye kardeşim. Onu da burada söylemiş. Şimdi şurada pisagor çakacağız. Tabii ki 2,5 ve 7,5 ile uğraşmayacağım. 2,5'a K diyeceğim. 7,5 3K olacak. Buraya da X diyelim. Hemen pisagoru yapalım. 3K'nın karesi eşittir. X kare artı K kare. X kare buradan eşittir. 8K kare çıkar. X eşittir. 2 kök 2K geldi. K'yı da ne demiştik biz? 2,5 2 ile çarptım. 5 kök 2 oldu. Hemen geçtim. 15 numaraya. İşte bakın dostlarım. Yine bir birim kareli soru. Ve siz bunu diyor ki ABC üçgeni var diyor kardeş. Önce göstereyim onu. Şöyle bir ABC üçgeni var. Tabi bu C'nin nereye geldiğini ben de bilmiyorum. Bana da CG mesafesini soruyor. Nedir diye. Biz de şunu biliyoruz. GR'lık merkezi ise buradan indirdiğim doğru burayı ikiye bölecek. Şuna denizli noktası diyelim. Şuraya x prim dersem burası kesin artık 2x prim olacak. Bana 2x'i soruyor kardeşim. Tabii ben şimdi ne yapacağım? x'i bulacağım. Şimdi x'i nasıl bulacağız? Bir kere canımızın istediği bir yerden G noktasını ağırlık şey, ağırlık merkezi yapacağız. Canımızın istediği bir yere orijin koyacağız. Aha ben buraya koydum orijini. Şurası benim koordinat düzlemim oldu artık arkadaşlar. Şimdi bu durumda A'nın koordinatları A 2'ye 2 oldu. B'nin koordinatları 2, 2, 4, 6, 8, 9'a 0 oldu kardeşim. Hemen D'yi buluyorum çünkü D tam A ile B'nin orta noktası D'yi bulalım. Toplayıp 2'ye bölüyorum. 9 ile 2'yi topladım 11, 2'ye böldüm. 2 ile 0'ı topladım 2, 2'ye böldüm. Sonra G noktasının da koordinatlarını bulalım. G'nin koordinatları. Şurası 3, burası da 7 birim. 7'ye 3 geldi kardeşlerim. Şimdi ben bu ikisinin arasındaki mesafeyi buluyorum dostlar. Yani x'i. Formül neydi? Kök içinde. x'ler farkının karesi. 11 bölü 2'den 7 çıkacak. 14, 3 bölü 2, karesi 9 bölü 4. Artı 3'den 1 çıktı. 2 karesi 4. Topladım. 25 bölü 4, o da 5 bölü 2 yaptı x. Bana 2 x'i soruyor. 5 bölü 2'nin 2 iki katı. Edirne'den geldi. Geldik 16 numaralı sorumuza. Güzel de bir sorudur arkadaşlarım. Şimdi diyor ki bu bir eşkenar üçgen. O zaman şu 60'ı yazayım. Burada 90 var. Buraya 30 yazayım. Buraya 60 yazayım. Şu eşkenar üçgenin kenar ortayını indirelim. Bu kenar ortay yükseklik olacak. 9, 9 bölecek. 9 köküç olacak. Ve 1'e 2 oranından 3 köküçe 6 köküç diye parçalanacak diyelim. Sonra... Şuradan muhteşem üçlümüzü yapalım arkadaşlarım. Burası 30'un karşısı 6 köküç, 90'ın karşısı 12 köküçtür. 6 köküçe 6 köküç diye bölündü. Hatta burası da 6 köküçtür. 2 köküçe 4 köküç diye bölündü. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. 90'ın karşısı 4 köküçse 30'un karşısı 2 köküç, 60'ın karşısı da 6 olacak. Toplamda burası 18'di, 12 kaldı buraya. Bakın şimdi şu şekli bana diyor ki burada. Öyle bir nokta var ki diyor kardeşim o noktaya biz bir kuyu kazacağız. Mesela burada bu kuyudan G'ye ve K'ya su boruları döşeceğiz diyor. Şimdi insanın aklına hep şu kuyuyu C noktasına koyası geliyor ama bu soru öyle değil kardeşim. Bak sorunun şekli şu. Şimdi G'den aşağıya bir diklik inmiş. 3 köküç. Şuraya bir doğru gelmiş. 19'la yok 9'la. 12'nin toplamı 21. Bir de buradan bir diklik gitmiş K noktasına 2 kök 3 Ve bana da diyor ki burada diyor öyle bir kuyu var ki öyle bir yerde nerede olduğunu bilmiyorum. Bu kuyunun bu G ve K'ya olan uzaklıkları toplamı en az olsun diyor kardeşim. Biz bu soruları dik üçgende çözdük dostlar öğrettik sizlere de. Pratik yolu neydi? Şu ikisinin toplamı bir dik kenar. Yani 5 köküç. Aralarındaki mesafe 21, ikinci dikkenar, hipotenüste senin aradığın cevap. 5 köküçün karesi 75, 21'in karesi 441. Topladım bunları, <gülüyor> toplayalım bir. 6, 11 elde var, 1 516, kök içinde 516 cevap. Bu da 4 çarpı 129'muş. Ben cevabı bildiğim için işaretliyorum direkt. Cevap 2 kök 129'muş. Evet dostlar ağzım dilim kurudu. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşlerim.